Ninja Jump Oyun altı oyunu oynayacağız. Ee, arkadaşlar ee, Android sürümü de olan bu oyunda bu arada ee, ben iPhone kullandığım için iPhone sürümü de var arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım Apple Store'dan ee, indirebilirler. Gayet güzel gayet de zevkli bir oyun arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Önceki sürümünü ben oynadım bunun. O daha da güzeldi. Koşarak yarış yapıyordunuz arkadaşlar. Şimdi size bu oyunu farklı bir boyuta tanıtmak istiyorum. Şöyle koşuyoruz. Ve bizi bir füze karşılıyor. Füze bizi bir yerde bırakacak arkadaşlar. Bu bizim korumamız. Tüm altınları topluyor. Evet. Artık direksiyon bize arkadaşlar. Çift tıkladığınızda arkadaşlar Çift disiploma yapıyor. Hayır, hayır, hayır. Lanet olsun. Yapamadım, pardon. Bir daha deniyoruz. Bayağı bir altın var. Onları toplamak hepsini birden toplayamazsınız arkadaşlar. Bazı yerlerde arkadaşlar böyle cisimler çıkıyor karşınıza. Onlardan kurtulmak zorundasınız. Yoksa ölebilirsiniz. Ah yakaladım be. Sonunda yakaladım. Bu kendisi oynuyor arkadaşlar. Burada siz hiçbir e, hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Bunu kendi kendine oynayıp bir yerde sizi bırakıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kayıt pek hoşuma gitmiyordu ama neyse. Olduğu kadar artık. <gülüyor> Hadi be yakalayamadım be hadi Biraz daha uğraşmam lazım ama Ya bu tilki de çıkıyor amına kıyım ha Hop Bırak puanımı da götürüyor yani Ah be ah. nasıl yakaladım ben onu ya, ben onu ya. Sincapmış lan. Pardon. Tilki dedim ama sincap çıktı arkadaşlar. Kamil o da yenildi bak. Bırak. New record diyor. Yeni rekor bende. <Gülüyor> ne, ne oldu? Aa, neyse. Bu da güzeldi arkadaşlar. Oyun bu şekilde gayet güzel gayet zevkli Bir oyun ee, indirmenizi tavsiye ederim Videoda bu kadar arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın Sağ üst köşede Oradan bana abone olup Bana destek verebilirsiniz Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın